Umudumuz, geleceğimiz, özlemimiz, gençlik merhaba. Bugünkü sohbetimizde arkadaşlık konusuna değineceğiz. Bundan önceki programlarımızda ideal Müslüman Türk gencinde olması gereken vasıflardan bahsetmiştik. Evet, ideal bir genç kendini oluşturdu diyelim. Ama bundan sonra henüz daha işin başındayız. Çünkü bundan sonra artık o kişiyi alakadar eden en önemli iş önündeki seçeceği arkadaşlarıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor, Kişi arkadaşının dini üzeredir. Yani bakınız arkadaşlığı o kadar önemsiyor ki, bir kişi kiminle arkadaşlık ederse onun dini üzeredir. Yani ne demek bu? Kişi gönülden arkadaşlık kurduğu bir insanın e, ruhu ruhu iletişim başlayacaktır. Gönülden gönüle bizlerin bizlerin göremediği ama Allah'ın yarattığı insan varlığının gönülden gönüle iletişimı vardır. Etkileşim diye bir olay vardır. Şimdi bir gün peygamberimiz Ali sallallahu aleyhi ve selam buyuruyor ki Koyun çobanları mütevazi olur. Deve çobanları kibir ehli olur. Neden ya Resulallah dedikleri zaman çünkü onlar güttüklerinden etkilenirler. Şimdi nedir burada anlatılmak istenen? Yani bir diyelim ki koyun çobanı sürekli uğraştığı, güttüğü hayvanlar halimselimdir, uysaldır, hep boyunları yerdedir, onları göre göre onlarla beraber ola ola o hayvandaki o uysallık, o hayvandaki o, o yani boynunu bükmeklik, efendim, mütevazilik tavrı insana geçiyor. Ama buyuruyor ki deve çobanları hep böyle develerin yani boynu böyle yukarıdadır. Hep onlar başı havadadır. Ve diyor onun o tavrını gören insanlarda da diyor genelde diyor kibirlik oluşur. Yani burada neyi anlıyoruz? İnsanoğlunun özelliği bulunduğu bütün ortamdan çabucak etkilenebilendir. Onun için demek ki seçeceğimiz arkadaş, bulunduğumuz çevre çok önemlidir. Bunu rahmetli Celal Mısır hocamız bize sohbetlerinde çok farklı bir e, örnek verirdi. Mesela derdi. Bir gül alın elinize. Tabiatta kokusu olmayan karagöz çiçekleri vardır. Bazı yerlerde de gelincik çiçekleri derler buna. Bir vazonun içerisine koyun bunları. Su içerisinde biraz kalsınlar. Bir bakacaksınız ki birkaç gün sonra o hiç kokusu olmayan karagöz çiçeği veya veyahut da gelincik çiçeği dediğimiz çiçek. ...yavaş yavaş gül kokmaya başlar. Neden? Çünkü kokusu olmayan o çiçekler... ...kokusu olan bir gülle arkadaşlık etmiştir. Sa'di Şirazi Hazretleri de... ...eserinde... ...Gül ile, efendim, gül ile Bostan adlı eserinde şöyle bahseder. Derler ki, padişah bir gün hamama gider... Bir bakar ki bir insan kafasını kille evvel yıkıyor ama diyor ki e, o insanın diyor kille yıkadıktan sonra başı başı gülle kokmaya başlıyor. Diyor ki bu insan kille başını yıkadı ama gül kokuyor. Nedir bunun özelliği? O zaman söyleniyor, değil, diyor ki: Bu kili ben bir gül ağacının altından aldım. Toprak üzerindeki gülün dahi kokusunu çekmiş. Evet. Şimdi o zaman ne yapacağız? Eğer ahlakı kötü olan, kötü alışkanlıkları olan, kötü özellikleri olan, ahlak zemime dediğimiz Kötü ahlak sıfatları olan bir insandan bir araya geldiğimiz zaman o insanın ahlakındaki kötülükler böyle enerji olarak negatif enerji olarak ruhumuzu etkileyecektir. Ama güzel bir dost ile Allah'ı hatırlatan bir dost ile bir arkadaşla arkadaşlık ettiğimiz zaman onu gördüğümüzde Allah'ı hatırlarız. Onu gördüğümüzde ibadet aklımıza gelir. Allah sevgisi aklımıza gelir. Peygamber sevgisi aklımıza gelir. İbadetlerdeki eksiklikleri görmeye başlarız. Ve yolumuzu düzeltmeye başlarız. Onun için mutlaka ve mutlaka arkadaşlık edeceğimiz insanları seçmek zorundayız. Eğer arkadaşlık edeceğimiz kimseleri seçmez isek bulunduğumuz hangi ortamda daha çok bulunuyorsak o insanların ahlakları ve o, insan, o insanların yavaş yavaş düşünceleri bize sirayet edecektir. Ama siz imanda, ahlakta, fazilette öyle bir mükemmel, öyle bir, öyle bir güzel bir noktaya gelirseniz gönlünüzde Allah aşkı, Allah muhabbeti oluşmaya başladığı zaman, yani gönül potanız eğer sizin istenilen sıcaklığa eriştiği zaman bu sefer siz gönül potanızda başkalarını eritmeye başlayabileceksiniz. Siz başkalarını etkilemeye çalışacaksınız. Ama önce güzel bir arkadaşla, güzel bir çevreyle, güzel bir seviyeye geleceğiz. Sonra imanımız, gönlümüz, fikrimiz, zikrimiz güzelleştikten sonra artık bu güzellikleri ne kadar kötü çevrelere, ne kadar olumsuz ortamlara girsek dahi onları kendi gönül potamızda eritip o insanlara güzellikleri yaymaya başlayacağız. Ama önceki aşamamız nedir? Önce biz güzel dostlar elde edeceğiz. Güzel arkadaşlar elde edeceğiz ve dinim o arkadaşın, o güzel arkadaşın dini, ahlakı, faziletleri bize geçecek. O bize Allah'ı hatırlatacak. Ama öyle bir konuma geleceğiz ki artık biz güçlendik, gönlümüz gelişti, gönlümüz kudret buldu, sevgi potasında eridi. Allah Muhammed sevgisi gönlümüzde bir kor halini aldı. Öyle bir gönül sıcaklığına eriştik ki bundan sonra artık biz başkalarını gönül potamızda eritmeye, biz başkalarının kötü ahlakı bile olsa, kötü düşünceleri de olsa, kötü duyguları da olsa artık onları biz güzel duygularımızda eritmeye, yok etmeye, kötülükleri iyiliklere çevirmeye başlayacağız. Bu seferki sohbetimizi bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve Başkalarına tavsiye etmeyi unutmayalım, Allah'a emanet olun.